9 Mayıs, Avrupa Birliği'nin temellerinin atıldığı gün. Bu önemli günü hep birlikte kutluyoruz. 9-22 Mayıs, Dijital Kolaj Sanatçısı Uğur Gallenkuş'un Paralel Evrenler Sergisi. Detaylı bilgi için Avrupa Info.tr. Umudumuz hep genç.